Endonezya'da Jakarta'da Indo Defense fuarındayız. Fuarın en önemli katılımcıların başında Türkiye geliyor. 30 şirketimiz bu fuarda yer alıyor. Savunma Sanayi Başkanlığı'nın organizasyonunda oluşturulan Türk pavyonuna gerçekten ilgi çok yüksek. Savunma Sanayi İhracatçıları Birliği bu fuarlara çok ciddi destek veriyor. İsterseniz beraber stantları dolaşalım. Hangi Türk şirketi neler sergiliyor? birlikte inceleyelim. Fuarın önemli katılımcılarından biri ASELSAN, ASELSAN farklı ürünlerle Smash olarak adlandırılan uzaktan kontrollü makinalı top sistemi, yanında gördüğünüz Opti burada da namlusuyla birlikte yer alıyor. E, bu sistemler Endonezya pazarı için teslimatlar başladı, 4 adet teslim edildi önümüzdeki dönemler içerisinde teslimatlarda devam edecek. Ee, zaten Haluk Görgün Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü e, sunduğu, muz yaptığımız röportajda da bunları belirtti. Hemen yanla da ihdar sistemini görüyoruz. İhtar sisteminin de ihraç edilen ülkelerden bir tanesi e, Endonezya. İhaların tespiti, elektronik olarak karıştırılması çok önemli ve günümüzün önemli işlerinden bir tanesi Yanında da bu sistemin e, teker tarafından kullanılan versiyonunu görüyoruz. İhasa var, drone, jammer sistemi. E, burada tekli olarak sahada bu sistemler yer alıyor. Bu arada Halik Görgün de dediği gibi bu ihtar sistemi halen bir tanesi fuar alanının korunmasında kullanılmakta. Arkaya doğru devam ettiğimiz zaman Aselsan'ın MBT Next Generation yeni leoparlar için hazırlanan tank kule konsepti var. Bu kule konseptinde ASELSAN tarafından şu an çalışmalar devam ediyor. Şöyle bir şeffaf olarak da bu kulenin içini de görebiliriz burada neler var. Yeni optik sistemleri, makinalı tüfeği ve tankın içi de şu şekilde olacak. Yine ASELSAN'ın SATCOM terminali. Çeşitli e, deniz veya VUHF VU e, özel telsiz sistemleri yer alıyor. Kırlangıç bu arada e, çeşitli keşif ve arama kurtarmayı kurt, e, bu arada kırlangıç sistemi çeşitli termal dürbün ve diğer sistemlerde burada sergileniyor. ...dolaşmaya devam ediyoruz... ...Orfos... ...özellikle... ...sınır... Sis, ...bölgelerinin... E, ...takibi için... ...keşfi için... ...gözlemi için... ...geliştirilmiş... ...özel bir sistemde Orfos da ...burada... E, ...Güneydoğu Asya... ...pazarına... ...tanıtılıyor... ...fuarda Havelsan... ...insansız sistemlerinde... ...tanıttığı... ...insansız... ...deniz aracı... ...Sancar... ...insansız... ...kara aracı... ...Barkan sergilenen araçlar arasındaydı ve tabi ki BAH'a da sergilenen bir başka insansız hava aracı oldu. Son dönemde önemli satış başarıları yakalaya arka arkaya mühimmat çıkartan Roketsan. Burada tabi ki çok büyük ilgi gören Atmaca füzesini sergiliyor. Bu adeta koca kuş. Gerçekten Türk Deniz Kuvvetleri'nin önemli bir vurucu gücü oldu. Bölgede de beklenti yüksek. Atmaca'dan Endonezyalıların dikkatle Atmaca'yı incelediklerini söylemek gerekiyor. Atmaca'nın hemen yanında da onun bir küçük kardeşi Çakır var. Çakır için herhalde gelişmeler 2023'te ilk atış testlerine girilecek. Çakır aynı zamanda akıncı SİHA'dan da taşınabilecek önemli bir muhimmat. Ve tabii ki burada daha ufaklar var ama MAM sınıfı. Şu hemen size gösterdiğim MAM C. 8 kilometre menzilli bu ufacık mühimmat gerçekten terör örgütü PKK'nın belini kıran çok önemli mühimmatlardan bir tanesi. Yanında MAM-T var artık. MAM ailesinin e, şişman modeli diyelim. MAM-T de 34 kilometreye menzil çıkıyor ve gerçekten e, semiaktif lazer sistemiyle yönlendiriliyor. Ve özellikle büyük işte Anka, Akıncı... Aksungur gibi İHA sistemlerinden atılabilecek özellikle ve Mamle, MAM de 15 kilometre menzili ile yaklaşık ağırlığı 22 ile 10 kilogram arasında değişiyor. Bu da ağır versiyonunu oluşturmakta. Şöyle devam ettiğimiz zaman Roketsan'ın standına, burada Orca hemen önünde görüyorsunuz torpido sistemi. Yanında onun daha büyüğü Akya. Şu boy farkını görebiliyorsunuz değil mi? Orka yaklaşık 25 km menzilli. Akya da 50 km menzilli. Her ikisi de 45 nat gibi sürete sahip. Şöyle yan tarafa geldiğimiz zaman önde gördüğünüz füze TRG300 yaklaşık Blok 2'nin menzili 20-90 ila km. Blok 3'ün menzili 30-120 ila km'ye kadar çıkıyor. Ve... Kaan füzesi hemen yanında bu koca kuş. Kaan füzesinin de menzili 280 kilometreye kadar çıkıyor. Ağırlığı yaklaşık 2500 kilogram ee, ve bunun 470 kilogramında harp başlığı oluşturuyor. Gerçekten önemli mühimmatlar. Ee, Roketsan e, Türkiye bir İHA, bir deniz aracı, bir kara aracı ihraç ettiği zaman e, Roketsan'ın mühimmatları Hemen ön plana geliyor ve roket sanlı otomatik olarak adeta ihracat gerçekleştirmiş oluyor. Burada da Umtas hemen sol tarafınızda yanında Omtas ve hemen onun yanında da Karaok ee, füzeleri yer almakta. Arkada ise Sungur, kenarda Hisar AO. Şöyle gösterelim size bayağı uzun boylu bir füze mühimmatlar yer almakta. Bir başka önemli katılımcı TUSAŞ. TUSAŞ gördüğünüz gibi Atak 2. Hemen yanında Atak 1. Ve onun yanında da Gökbey helikopterini sergiliyor. Tabi bu standın sağ tarafı. Özellikle Atak 2 için ve Atak 1 için Endonezya önemli bir pazar. Burada insansız hava araçları Ankaes. Hemen yanında da çift motorlu kardeşi Aksungur var. Bu konularda e, Endonezya'dan önümüzdeki dönem içerisinde sipariş gelebilir. Bu konuda da halen TUSAŞ ekipleri yoğun bir pazarlama ve ihracat faaliyetleri de gerçekleştiriyorlar. TUSAŞ'ın diğer tarafına doğru ilerlediğimiz zaman hemen ön planda uçakları göreceğiz biraz sonra. Burada e, önümüzdeki 18 Mart için ilk uçuşu planlanan Hürjet eğitim uçağı yeni boyamasıyla sergileniyor. Yanında hemen Ürkuş var görüyorsunuz ve onun yanında da gerçekten ben her zaman söylediğim gibi Türk Savunma Sanayi'nin ve Türk Havacılığın Kurtuluş Savaşı projesi olarak adlandırılıyorum. Milli Muharip Uçak e, maketleri yer alıyor. E, bu tabii fuarda burası bir saha e, Expo gibi bir fuar sergi alanı. Fuar sergi alanında da gerçek uçaklar pek sergilenmiyor. Umarız bir gün e, Milli Muharip Uçar ve bu Endonezya gibi veya yakın olduğumuz ülkelere sergilenir. Buralarda pazar şansı arar. Tabii ki bu arada Endonezya'nın bu uçak projesinde Güney Kore ile de çalıştığını hatırlatmakta fayda var. Savunma, savunma sanayimizin çok önemli mühendislik şirketlerinden STM. STM de tabi ki bu fuara ağırlıklı deniz ürünleriyle katılmış durumda. Bunlardan bir tanesi de STM 500. Yeni mini denizaltı çalışmaları geçtiğimiz Sağ Expo'da genel müdür Özgür Güler yüz bunlarla ilgili bilgi vermişti. Keza aynı şekilde lojistik destek gemisi hemen yanında da istif sınıfı e, gemimizin modeli yer almakta. İstif sınıfıyla ilgili de son iki partilik gemilerinde ihalesi yakın bir zamanda yapılacak ve gelişmeler başlayacak muhtemel 2023 sonunda teslimatlar gerçekleşecek. SETİM'in bir başka uzmanlık konusu da kamikaze drone sistemleri keza kargo hemen yanında alpagobu biraz ötesinde de Togan bu fuarda Güneydoğu Asya pazarına tanıtılıyor. Gerçekten bu sistemler en son Ukrayna Savaşı'nda gördüğümüz gibi çok çok önemli bir yere sahip teker veya uzaktan kullanabilen basit bir şekilde sahada kullanabilen drone'lar çok sayıda teslim edildi ee, ve aynı zamanda gerçekten Ukrayna Savaşı başta olmak üzere savaşların kaderlerini değiştiren önemli birer silah haline gelmiş durumda. Yenilenen ve ürün gamını genişletmeye başlayan Makine Kimya Endüstrisi de fuarın katılımcıları arasında ee, Makine Kimya'nın Bora olarak adlandırılan makine tüfeği burada sergilendi. iki e, farklı modelle yer almakta ve tabii ki en fazla satılan ürünlerden biri de Makine Kimya'nın Mark 84 uçak-bomba sistemleri. Hemen üzerinde de Mark 82 Mod 1 olarak adlandırılan 500 librelik uçak-bomba sistemi yer alıyor. Tabi bu bomba sistemleri klasik. Hemen önünde de Mark 81 Mod 2'nin 250 librerik tasarımı stand içerisinde yer almakta. Bir başka katılımcı şirkette Dersan. Dersan ee, himal etti 76 metrelik offshore ee, gemi sistemlerini Tuzla sınıfı devriye botlarını Hemen yanında 95 metrelik denizaltı kurtarma gemisini F-142 Fırketay modelini Hemen şöyle devam ediyoruz 46 metrelik hızlı saldırı botları hemen yanında bir başka modeli 33 metrelik saldırı botu onun yanında da 15 metrelik salvo olarak adlandırılan 15 metrelik insansız deniz aracını da burada sergiliyor ve tabii ki bir başka ilgi çeken konuda 33 metrelik hafif sınıftaki denizaltı çalışması bunlarla ilgili çalışmalar hayran Dersen tarafından devam ediyor bir taraftan da Dersan'ın bu geliştirdiği 33 metrelik hafif sınıftaki denizaltıya baktığımız zaman 33.60 metre uzunluğunda su üzerinde altın at, su altında 10 lat hızı var ve menzili 1600 deniz mili, 150 metre derinliğe kadar ineceği ifade ediliyor. Bakalım herhalde önümüzdeki yıllarda sipariş alınırsa, projelendirirse bu çalışmaları görmek üzere diyoruz. Ve Lentatec burada. Lentatec'in standında da Karayel. SU modelinin yeni modeli burada model olarak sergilenmekte. Hemen yanında da bizim burada kargı. Kargı gerçekten ilk olarak Efes tatbikatında sizlere göstermiştik. Testler artık son aşamasında, yakın bir zaman içerisinde de ben teslim edileceğini düşünüyorum. Birçok sistemi yerli, motorunu T'yi yapıyor. TÜBİTAK'ın içinde sistemleri var, ASELSAN'ın sistemleri var ve bu konuda da kargı dolanan mühimmat olarak önemli bir yere sahip olacak. Ve şu anda da gerçekten büyük ilgi var sistemin üzerine. Bir başka önemli şirketimiz Yonca Unuk. Yonca Unuk için Endonezya önemli bir ihale aşamasında MRTP'liği sunuyorlar. Bu MRTP'ye... Serisi gerçekten bu serinin en büyük ailesi MRTP-51. Yaklaşık 54 metre uzunluğunda olacak ve halen mühendislik çalışmaları önemli ölçüde tamamlanmış durumda. Hemen yanında MRTP-34. Şöyle devam ediyoruz. Diğer seri botlarda burada sergilenen ürünler arasında. Ee, yonca onuk gerçekten Malezya'da, Katar'da. Farklı bölgelerde ihaleler takip ediyor. Ben eminim ki yakın bir gelecek içerisinde bu konuda önemli başarılara imza atacak. Bir başka savunma şirketimiz Kale Kalıp. Kale grubu tabii ki savunma sistemleri son yıllarda çok önemli başarılara imza atmış durumda. Kale Arge, Kale Airo bu gibi şirketler arasında ağırlıklı olarak silah sanayi için makinalı tüfeklerini getirmiş durumda. Ama tabiri caizse... Kale burada e, gelişmeleri, pazarı kokluyor. İlerleyen dönemlerde Roketsan'ın sonacağı e, mühimmatlar, bunlara vereceği motorlarla birlikte bu pazarda önemli bir başarılara imza atmasını Kale grubunun bekliyoruz. Bir başka ihracatçı önemli şirketimiz ise Nirol Makina. Nirol Endonezya'da 4x4 araçlarla ilgili önemli bir anlaşmaya imza attı. Nurol Makina'nın geniştirdiği 4x4 araçlar önümüzdeki dönemde Endonezya'da ortak üretime girecek ve burada teknoloji arttırımı ve buradaki coğrafyanın şartlarına göre sergilenerek bu pazarda da Nurol makine yer alacak. Burada standta farklı modellerin sergilenmesinin yanı sıra NMS 4x4 olarak adlandırılan bu araç aynı zamanda statik alanda da sergilenmekte. Zırhlı araç konusunda önemli oyunculardan otokarda fuarın katılımcıları arasında otokar herhangi bir araç getirmemiş ancak burada Piyasayı pazarı görmek otokar için önemli ee, Burada adeta piyasayı koklayıp ilerleyen fuarlarda çeşitli ürünlerin otokarın gelmesini bekliyoruz Sağ ilk tanıtmıştık Tulpar sınıfı tank Turpares kobra, kobra 2 Arma 8x8 ve Arma 6x6'da e, önümüzdeki yıllarda muhtemel bu pazar için otokarın sunacağı çeşitli zırhlı araç ve sistemler olacak.